Tarlıya sizler için hazırlamış olduğu webinar serisi olan Diyalog Uzman Sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Profesör Doktor Can Bilgili. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Bugün sizi de aslında ağırlamamızın sebebi girişimcilerin karşılaştıkları ekonomik zorlukları konuşmak e, hocam. Ama ilk olarak önce sizi kendinizi tanıtın isterseniz oradan başlayalım. Şimdi tabii konu girişimcilik olunca ister istemez ben de şöyle başlayayım. Ben akademisyenim ama aynı zamanda girişimciyim. Aynı zamanda yazarım. Yani böyle 3 şapkam var eğer kendimi kısaca tanıtmam gerekirse, akademik olarak da medya ve iletişim alanına ilişkin uzun yıllardır, 30 yılı aşkındır çalışmalar olan birisiyim. Peki, şimdi girişimciliği konuşacağız bugün ama yani ekonomik zorluklarını konuşacağız ama biraz girişimcilikten ne anlamayı zordan başlayalım istiyorum. Şimdi ülkenin ekonomik zorluklarına girersek çok uzun sürebilir ama evet. ben girişimcilik kısmından başlayayım. Konuşalım, evet, şimdi e Tabi girişimci deyince genelde hepimizin aklında şu olay geliyor. Yani işte girişimci ekonomik alanda faaliyet gösterip, yenilikçi bir takım uygulamalar gerçekleştirebilen kişi. Yani çok geniş anlamda değil de böyle biraz spesifik, direkt ekonomik odaklı, iş hayatı odaklı görüyoruz. Aslında girişimci toplumu değiştiren kişi baktığımızda. Yani biraz daha geniş bir şeyden bakmamız lazım, perspektiften bakmamız lazım. Çünkü topluma öncülük yapan, toplumu dönüştüren, değiştiren e ekonomisiyle, bakış açısıyla yaşam biçimiyle. Yani mesela Galileo Galileo örneği verirsek, yani girişimci. Evet. Sonuçta ne yapmış Galile? Galileo? Dünya dönüyor demiş, evet. düz değil demiş. Şimdi bu fikrin ortaya çıkması bir yenilikçi fikir gün sonunda. Bu yenilikçi, yenilikçi fikri alanıyla ilgili olarak dillendirilmiş. Her ne kadar eğitimci sonum kendisini mahkum etmeye kalksa da o da ölümden korkup da ya evet tamam. e, yanlış yaptım dese de gün sonunda. O aklı yeni, Tabii, Aklı çıkıyor çünkü sonuçta bir öncülük yapıyor, toplum öncülük yapıyor, bilim alanına öncülük yapıyor, o yeni fikri uygulamak için de çaba harcıyor. Tabi yatırımcı bulamıyor, destekçi bulamıyor yani yatırımcıdan kastımız destekçi bulamıyor, fikri hayata geçmiyor. Ama ölümünden yıllar sonra da onun da o fikri ne oluyor, Kabur. alanla ilgili kabul görüyor. Şimdi girişimcilik aslında bir öncülük, bir yaratıcılık, bir değişime öncülük yapmak, biraz öyle görmemiz lazım. Peki şimdi girişimcilerin fikir aşamasında yaşadıkları ekonomik zorluklarla başlayalım. Aslında esas ilk sorun bu. Fikir aşamasındayken hangi zorluklarla karşılaşıyorlar? Şimdi e, fikir aşamasında henüz e, daha fikrin ortaya çıktığı yani bir girişimci kişi için söylemek gerekirse en önemli sorun e, ekonomik anlamdaki o bakımdan söylemek gerekirse en önemli sorun projelerini yapılandırırken ölçeklendirmeleri, ekonomik ölçeklendirmeleri en büyük sorun bu. Yani iyi bir fikre sahip olabilirler iyi bir e, uygulanacak olan iş fikrine sahip olabilirler ama onu ölçeklendirmek, bir proje standartı içerisinde olgunlaştırmak, hı hı. uygulanabilir niteliğe taşımak ekonomik olarak ve daha sonrasında bu ekonomik niteliğinin sürdürülebilir ölçü, ölçüsünü de belirleyebilip, bel belirleyerek acaba ben buna iyi bir ekonomik yatırım alabilir miyim ya da nasıl yatırım alabilirim gibi e, ön çalışmalarını, ön analizlerini doğru yapması çok önemli. En önemli kısım bu aslında. Daha projeyi hazırlarken, evet. olgunlaştırırken o fikri neyse artık, işkilişim fikri neyse ona yönelik çalışmasını doğru yapması gerekiyor. Hocam peki ekonomik durum ve şartlar fikirlerin önüne geçebiliyor mu? Aslında orayı da merak ediyorum. E geçiyor şey işte Galileo örneğinden hareketle yine verelim. Ne oluyor? Şartlar neydi? Engizisyon. Fikirler neydi? Çok iyiydi, ileriydi. Ama ne oldu? Önüne geçti. Sonuçta aynı şey geçerli. Yine biraz oradan örnekle vermiş olayım ama aynı şey geçer. Çok iyi fikirleriniz olabiliyor. Fakat içinde bulunduğunuz ekonomik vadi, ekonomik koşullar, vizyon, bakış açısı aslında sadece ekonomiye indirgemeden söylemek lazım. Bütün hepsini kısıtlıyor. Yani iyi bir fikre sahip olabilirsiniz dediğim gibi. Gerçekten dünyayı etkileyecek, değiştirecek, dönüştürecek. Şimdi bu, bunu söylediğim zaman herkes, aa canım o kadar da abartmayalım hocam falan diyebilir ama ben kitabımda da yazdım bunu. E, 2003 senesi olabilir ya da İki senesi olabilir, tam hatırlamıyorum senesini ama Galatasaray Üniversitesi'nde akademik olarak çalışma yaparken bir mühendislik öğrencisi dedi ki, hocam dedi ben dedi bitirme projemi hazırlayacağım. Bu projemi hazırlarken ama sosyal konuları ilgilendiren bir yazılım projesi üretmek istiyorum. Yazılım üzerineydi onun eğitimi. Nasıl bir şey yapabilirim dedi. Ben de o sırada şeyim, bir öğrenci kulübünün, daha önce mezunlar kulübünün de başındayım, mezun olduğum okul nedeniyle. Tamam. Dedim ki ya bizim bu mezunları bir araya getirmek çok kolaydır. 2002'den bahsediyorum ya da tam hatırlamıyorum yılını. Ee, dedim ki bir araya getirmek, haberleşmek çok zor. Acaba dedim bir şey kurabilir miyiz? Bir sosyal ağ, sosyal iletişim. O zaman sosyal ağ da diyebiliriz. Ya iletişim kuracak bir şey bulabilir miyiz falan? Ne yapabiliriz ki Hani terminolojisi de yok daha ortada doğru gibi. Bugün kullandığımız e, dijital alana ilişkin terminoloji çok gelişmiş değil o yıllarda. Dedi ki ya hocam evet olabilir. Sanki de MyNet gibi bir şeyden mi? O zamanlar MyNet vardı galiba. Öyle bir şeyden bahsediyoruz. Yok dedim, o da de dedim. Hani haberleşsinler, birbirleriyle bizler Bir yerden yani, bir ortamdan falan. Tarif edemiyorum, de ne oldu hani böyle kabaca hayalinizi çiziyorsunuz. Facebook gibi bir şey diyemiyorsunuz. Diyemiyoruz, yok ortada öyle bir şey yok. Aynen, nasıl anladın hemen. Yaptık, çok da güzel bir mezunlar şeyi yaptık, yazılımı yaptık. Mezunların buluşabileceği bir platform yaptı bize, hazırladı arkadaş. Tabii ben tarif ettim, o yaptı falan. İşte karşılıklı değerlendirdik, ettik. Sonuca eriştik, çok da güzel bir yazılım oldu. Mezunları haberdar ettik. Mezunları içeriye sokuncaya kadar canımız çıktı. Ya çünkü hocam bu ne diyor? Diyorum ki mail adresini giriyorsun buradan basıyorsun falan filan. Çok kişi için çok yeni bir şey. Hani ne olduğunu bilmiyor. Bir de ya ne gerek var telefonla arasana beni filan diyor mesela bazı arkadaşlar o yıllarda. Sonuçta böyle çırpına çırpına 200'e yakın insan içeriye girdi. Ama çırpınlıyoruz yani girsinler içeriye, üye olsunlar. Hı hı. Girenler de şunu diyor ne güzelmiş ya birbirimize haberleşebiliyoruz, foto fotoğraf çekiyoruz, şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz. Çok güzel bir şeymiş bu. Arkadaşlarımı buldum diyor bazıları falan. Ama bir süre sonra bizim o ortak alan yazışmalar dediğimiz, akış dediğimiz kısım ortaktı. Şey gibiydi böyle herkesin yazabildiği bir ortamdı. Orada tabi eskileri, eski gruplar, üniversite yıllarından gruplaşmış çatışma halindeki kişilikler falan oradan birbirlerine giriştiler yazışmalarla. Tabi bir süre sonra rahatsız olanlar, ya her gün bize bildirim geliyor işte Girdim dedik o zamanlar şey. Uyarı geliyor. <gülüyor> Ondan sonra işte herkes oradan yazıyor işte yeter biz bunu görmek istemiyoruz falan falan. Dedik herhalde yanlış bir iş yaptık. Biz bunu kaldıralım dedik. Sonra kaldırdık onu. Aradan geçti 6 ay, 1 yıl maksimum. Bir gün bana bir davet geldi Facebook'tan. Dedim ki a dedim ki arkadaş bana davet göndermiş. Bu ne dedim? Girdim, onayladım. İçine girdim. Bizim bütün o uygulamaların hepsi içinde var. Dedim ki inanılmaz bir olay. Yani böyle, ya biz aslında bunu yapmışız. Ee, ama tabii yaptığımızda kalmışız. Öteye taşıyamamışız. Bir de daha da şeyi komik olanı, o kavga edenler, o bizim eski platformda kavga edenler, işte birbirleriyle dalaşanlar, şurada falan, orada grup arkadaşlar, hani gruplar kurmuşlar, arkadaşlıklar yapmışlar falan. Onlara bir söylendim tabii içimden. Dedim ki arkadaşlar, kendi ürünümüz yaptık, hiç kimse gelmedi. Ama işte şey, uluslararası sonuçta tamam, Amerika merkezli bir ürün. Ve herkes orada üye. Yani bir şekilde üye olmuş ve aynı şeyler vardı yani yine mesajlaşma, yine arkadaş ekleme, yine şey tabi o ilk halini düşünün, 2002'lerden, 2003'lerden bahsediyorum. Ee, biz kurmuştuk işte, yani yazmıştık, etmiştik ya sağa ama. Sağaya inmiştik. Sağa inmiştik ama. Peki, tam da aslında sorun e, bununla ilgili. Facebook'ta zaten biliyorsunuz öğrenci mezunlar şey için yapılmıştı. Tabi tabi. Aynı mantık. Lise arkadaşlarını bul, üniversite arkadaşlarını bul mantığıyla ilişkisi. ama o yürüdü, yapmıştık. global bir şey oldu. Evet. Ama sizin ikliminiz, vadiniz uygun olmadığı için buna ne oldu? Biz Serkan'da arkadaşımızın adı, yazan arkadaş, Serkan'da birbirimize baktık, kapatalım dedik. <gülüyor> yani bu nokta şimdi çünkü anlaşılmıyorsunuz, yani yaptığınız şey toplumunuzun da içinde bulunduğu şeyden çok ileri olunca toplum tarafından reddedilebiliyor, toplumdan kastım. O zaman küçük bir çevre ama mental olarak toplumunuz hazır değil. Hani böyle bir şeye, böyle bir e, ekonomik e, girişime. Aynı şey Galilei e geçerli, hazır değil, İngilizce'ne hakim, herkes böyle inancı içerisinde kapanmış, dünya düzdür diyor, adam da çıkıyor ki bir baktım dönüyor diyor yani hazır değil asılacaklar da adam gönderecekler de İngilizciyorum peki şimdi aslında az önce sizin söylediğiniz e, uygulamanız sahiyemiş evet. ama biz şimdi günümüz şartlarına dönelim tekrar e, bir girişimin sahaya indirilmesi sürecinde hangi ekonomik zorluklarla karşılaşıyor şimdi yok? tabi şöyle o günden bugüne çok şey değişti tabi Türkiye'de de. sonuçta girişimcilik nedir algılanmaya başlandı girişimciler ortaya çıktı birçok girişim fikri yine sahiye inebildi bunlar e, dijital sektöre ilgilendirsin, ilgilendirmesin, yapılabilir hale geldi ve birçok açıdan da e, pazar piyasası oluşmaya başladı. Bir algısı startup dedik işte böyle bir takım kavramlar oluşmaya başladı ve olgunlaştı. Kabul de gördü. Aha. Ama bütün bunlara rağmen sahaya inmekte ciddi sorunlar var. Neden? Çünkü girişimcinin kendi yatırımcısını, melek yatırımcı işte bunu bir takım böyle yatırımcı isimleri de koymuşlar. Startup anlamında, uygulama noktasında, başlangıç anlamında. E, yatırımcısını bulabilmekte kısıtları var, zorlukları var. Bunun birkaç nedeni var. Bunlardan biri kendi e, projesiyle ölçek ekonomisiyle yatırımcısı arasındaki ilişkiyi doğru kuramaması. Yani ben doğru yatırımcıyı nerede bulurum? Bu bilmi bilmiyor olması. Bu şeyden kaynaklı, girişimciden kaynaklı problemler. Diğeri ise yatırımcıların yaklaşımlarından kaynaklanan problemler. O da yatırımcıların yaklaşımı bizim Türkiye gibi ülkeler için söylüyorum özellikle yarın olsun. Yani hemen olsun. A proje 3 sene mi? 3 sene sonra mı dönecek bu? Olmaz falan. Hani böyle e, Bizim e, şeyimiz, keş şeyimiz, zihnimiz e, kısa vadeli çalışıyor. Şey değil orta uzun vadeli falan ölçeklendirmelerimiz zayıf yatırımcılar için söylüyorum. Tabii ki kurumsal, büyük yatırımcı gruplar için söylemiyorum. Onlar bunu anlayabilecek kapasiteye sahipler ama e, genelde bizim gibi piyasalarda, ekonomik piyasalarda yatırımcıların beklenti şeyleri çok yüksek. Hem beklenti çok yüksek, ya sizin ekonomizin enflasyonu ortamı, sizin ekonomizin işte bu değişkenlik parametreleri çok yüksek zaten o yüzden benim beklentim de risk mantığıyla söylemek gerekirse çok yüksek diyerek hızlıca yukarı çıkarıyor. Amerika'da olsa, Avrupa'da olsa bu beklenti düzeyleri farklılaşıyor bir anda. Evet diyor zaten evet projenize inanmamız lazım. Üç sene önümüze zaman koyabiliriz diyor, beş sene zaman koyabiliriz diyor. Burada mümkün değil. İşte yatırımcadan kaynaklanan ya da girişimcadan kaynaklanan bir, bir takım bariyerler var. Ama tabii daha önemlisi, Yatırım çeşitliliği çok zayıf Türkiye'de. Evet, burada şimdi yatırım çeşitliliğinden de bahsedelim. Şunu da devamında sorayım. E, girişimciler yatırım bulmak için neler yap yapmalılar? Hangi şimdi, yöntemleri, veya yolları izlemeliler? Evet, şu anda bilinen yolların dışında çok fazla oluyor açıkçası. İşte melek yatırımcılar, startup'lar, işte finansal kuruluşların verdiği takım girişimci destekleri falan. E, girişimci yatırımcı e, çeşitliliği de çok zayıf. Ya yani ben biraz olayı şöyle benze şuna benzetiyorum. Türkiye'nin ekonomisi hala Endüstri 2.0 düzeyinde. Yani toprak fabrika ekonomisine dayalı bir ekonominin içinde yuvarlanıyoruz. Finansal çeşitliliklerimiz zayıf. E, finansal argümanlarımız zayıf ve kendimiz de bunu yaratamıyoruz. Yani o değiş yani biz uluslararası kuralların ya da uluslararası standartların, yine fabrika, endüstri ekonomisine dayalı olarak söylüyorum, standartlar içerisinde yüzüyoruz. Çeşitlilik yaratmakta çok becerimiz yok. Daha doğrusu aklımızı oralarda yormak istemiyoruz, çok fazla geliştirmiyoruz. Ama bunların endüstri 3.0'da 4.0'da yeri yok. Endüstri 4.0'da şu anki kurumsal yapıların tamamı yıkılacak. Bu kadar acımasız da söylüyorum. Çünkü neden? Şimdi üniversite örnek vereyim. Basit ya da meslek odaları gibi yapılardan, meslek birlikleri gibi yapılardan. Bunlar aynı zamanda ya da ticaret odaları gibi yapılardan. Bunlar aynı zamanda finansın da toplandığı yerler. Finansal mekanizmalar. Şimdi en basit üniversiteden içinde bulunduğum, yıllarca bulunduğum kurumlardan bahsedeyim. Diğerleri için de aynı şeyleri söyleyebilirim rahatlıkla. Bir girişimcilik finansal mekanizmaları yok. Ya üniversitede gençleri yetiştiriyorsun değil mi? Zihnen değiştiriyorsun, entelektüel bilgi veriyorsun, dünya donanımını veriyorum diyorsun. Dünyaya entegre edeceğim, global yaşayacaklar, vizyonları değişecek diyorsun. E tamam da bu çocuk ne üretecek? Girişimci bir takım fikirlerin olması lazım ki bunu sahaya sunacak. Bu aslında üniversite içinde bir kazanım. Çünkü o girişimci fikirlerden belki birinin yatırımcısı olacak, melek yatırımcısı olacak. Ve sonra da onun piyasaya uygulanmasında da olacak bir destekçisi olacak. Girişimci finansmanı diye bir modellemeleri yok. Olsa üniversitelerden çok sayıda belki iş fikrinin sahaya attığını ya da yenilikçi iş fikrini, girişim ve bir de bu arada girişimlerin hepsi de çok iyi olumlu sonuçlar yaratacak diye beklemememiz lazım. Kimisi beklediğiniz A performansı değil de B performansı sonucunu verebilir. Kimisi işte beklediğinizin çok çok üstünde bir performans verebilir. Bazen de bir tane fikir, bütün fikirlerin ötesinde inanılmaz global, başka bir yere gidebilir. Yani bildiğimiz fikirler anlamında çok sayıda fikir biliyoruz bu anlamda. Global uygulana gelen ve ticari olarak başarısı çok yüksek olan fikirler biliyoruz. Sonuçta girişimci fikirlerini biraz da böyle görmek gerekiyor. Evet. Yani bir fikrin, bir girişimin 10-15 kişiyle başlayıp aslında belki binlerce çalışan olan şirketlerin önüne geçtiğini görüyoruz. Tabii ki. Tabii Bugün ki. hala 15-16 tane çalışanı olan birçok şirket, binlerce çalışan olan şirketin üzerinde gelirler elde ediyorlar. Sadece basit bir anlık bulunmuş Tabii, bir girişim Tabii. Özellikle yani. dijital pazarda evet. bu, bu şeyleri, fırsatları, girişimleri görebilmek çok mümkün. Ve globalde özellikle bir de başarı yakalıyorsa inanılmaz e, ekonomi yaratabiliyor. Hocam peki standartların ötesinde ne gibi e, yatırım modelleri üretilebilir diye aslında soracaktım ama üniversite modelinden de biraz bahsettiğiniz. Evet yani bir üniversite modeli ya da bir meslek birliği modeli. Meslek birlikleri var mesela. Teksticilerle ilgili meslek birlikleri Hı. var. Yani ben bugüne kadar hiç şey bilmiyorum yani bir meslek birliği oturup da bir girişimcilik havuzu ve yarışması ya da bir şeyi yapalım burada meslek alanında tekstil sektörümüzle ilişkin olarak yeni girişim fikirlerini yarıştıralım bunlardan işte hangisi iyiyse ona gerekirse yatırım desteği verelim onu geliştirelim sağımız büyüsün pazarımız büyüsün falan gibi mesela hiç böyle bir şey benim sizin duyduğunuz var mı? yok, yok benim de duyduğum yok ya da diğer meslek grupları fark etmez herhangi yani bir meslek grubu için söylüyorum bu finansal kuruluşlar için de geçerli yani Banka gibi, sigorta şirketleri gibi, finansal mekanizmalar için de geçerli. Hiçbirinin bildiğimiz o endüstriyel işleyiş, Endüstri 1.0.2.0 diye adlandırmamın sebebi bu. Endüstri 2.0'da nedir? Üretim mekana ve zamana dayalıdır. Tüketim de mekana, zamana dayalıdır. Ve yaşam biçim itibariyle her şey mekana ve zamana dayalıdır. Ekonominiz de mekana, zamana dayalıdır. Endüstri 4.0'a geldiğinizde, bütün bunlar bağımsızlaşıyor. Mekandan, zamandan bağımsızlaşıyor. Ve iş çeşitliliği ve niteliği de değişmeye başlıyor tüketim biçimleri değişiyor, üretim biçimleri değişiyor. Ee, ama siz hala endüstri 2.0, 3.0'dasınız, şey 2.0'dasınız. Endüstri 4.0'da fabrikalarınız artık sizin yazılımların yönettiği, robotların yönettiği, e, e, dijital yazılımların yönettiği, softwarelerin yönettiği bir mekanizmaya dönüyor. Siz hala endüstri 2.0'dasınız, çok üzücü ama hala sizin e, fabrikalarınızda emek yoğun, yani kol kas gücü yoğun bir işlem yürüyor. Bunların hepsinin hem maliyeti yüksek, hem de insan İnsan için deforme etkileri var. Evet. Hocam şimdi aslında yapılabilecek yeni yatırım modellerini söylediniz. Biraz da girişimcilere aslında son olarak tavsiyeleriniz neler? Onlar o yatırımları nasıl çekebilirler? Ya şimdi tabii şeyin çok güzel bir sözü var. İşte Marx'ın dünyanın bütün işçileri birleşin diye. Evet. Ben de şey diyorum dünyanın bütün girişimcileri birleşin. Şimdi gerçekten girişimciler bu noktada kendi kendi ne derler, kooperatiflerini yaratmaları daha doğru. Yani çünkü mevcut e, ekonomi vadisi, ekonomi sistemi hala Endüstri 2.0. Ve girişimcilerin kendi kooperatiflerini, kendi yapılarını oluşturmamaları durumunda karşılaşacakları ekonomik reaksiyonlar, kurumlar, yapılar hepsi Endüstri 2.0'nun kurumları, yapıları. Yani bir bankaya gidecek, banka diyecek ki bizim girişimcilikle ilgili finansal metotlarımız bunlar, standartlarımız bunlar, bunun dışına çıkamayız. Yani bunun gibi hı hı. ya da e, ama şey yani diyorsunuz ki peki benim zaten girişim fikrim için o kadar teminatım olsa sizden neye gelip girişim kredisi kullanmak isteyeyim ya da girişim yatırımı almak isteyeyim. Evet. O te, teminat istiyor çünkü diyor ki girişiminin şey neyse o kadar teminat istiyorum diyor mesela banka. E, zaten o kadar teminat verebiliyorsam seninle ne işin var gibi. Şimdi dolayısıyla bu finansal mekanizmaların e, girişimcilik dünyasında aslında yeri yok baktığınızda bazı uygulana gelen startup faaliyetleri dışında onları ayırarak söylüyorum ya da melek yatırımcı modellemeleri dışındaki onlarda bile hala arkadaki büyük finansal kuruluşların standartlarının baskısı var. Melek yatırımcı bile şunu diyor yani evet ben sediyor bu yatırımı yapabilirim ama diyor ben de diyor bu melek yatırım için şey yaptım çalışma yaptım bu tür arkadaş işte finansal yapılar var, kuruluşlar var bu şartları karşılamanızı istiyorum diyor ya o şartları zaten karşılıyor olsa sana neye gelsin? Evet. Yani otomatik olarak. Şimdi burada zaten sıkıntılar biraz farklı. Artı, mevcut yatırımcı modelleri aşırı düzeyde işin üzerine konuyor. Yani fikri neredeyse Tesla'nın durumu. Anlatabiliyor muyum? Tesla fikre sahip ama Edison üzerinden almış onu. Yani bunun gibi bir şeye dönüyor. O zaman niye ben Tesla olarak sana geleyim ki? Evimde kuru soğan yerim, o girişim fikrimle beraber mezara giderim daha iyi. Yani sana niye geliyorum o zaman? Hani. Edison vaziyet biliyorsunuzdur o testlerin evet, evet, hikayesini. Evet. Dolayısıyla hani bunların hepsi irrasyonel. Çünkü eskinin aklıyla siz yeni işletemiyorsunuz. Dolayısıyla ben girişimcilerin aslında desteklenebildiği bir ekonomik modelin olgunlaştırılması için girişimcilerin aktör olmasından yanayım. Birlikte yani, hareket ederlerse aslında bunu hareket ederlerse aynen bunu sağlarlar. Yani diğer tüm yapılar nasıl kendilerini komünite haline getirip, hı hı. kooperatif sistemleri oluşturup, Güçlü kıldırlarsa bildiğiniz o şey gibi derler yani inşaat kooperatifi falan gibi. Evet, evet. Adam community oluyor ve kendi güç mekanizmasını oluşturuyor aslında o kooperatif üzerinden. Madem bunu devlet sağlamıyor, madem bu ekonomik yapılar buna fırsat tanımıyor o zaman girişmizler kendi gerilla çalışmalarını yapsınlar. Kendi kooperatiflerini, mekanizmalarını kursunlar. Çünkü öbür türlü fikirlerinden doluyorlar, iş girişimlerinden doluyorlar, ekonomilerinden doluyorlar. Yani kendi birliklerini yaratmalarının çok sağlıklı olacağını düşünüyorum ben. ...kendi girişimcilik komünitelerini yaratırlarsa, ki zaten aslında Batı'da da aşağı yukarı bu tür de kendilerini ortaya koyabilirler. Yani bazı projeler mesela, girişimcilerin bu tür komünite oluşturmalarını sağladığı için... ...girişimciler o noktada kendi otorite güçlerini yani o, o ekonomiden pay alabilme güçlerini yarattılar. Hocam, girişimcilerin kendi işlerinde de rekabet oluyor. Hani benim fikrim seninkinden daha iyi gibi. Bu biraz da onların kendi komünitelerini kurmalarına engel olmuyor mu? Yok, aslında işte onu diyorum zaten. Yani bireysellik ve rekabet noktasında eski piyasanın aklıyla çok fazla donandıkları için evet. bunu yapamıyorlar. Hani bir komünite oluşturma güçleri zayıf aslında hmm. akle. Benim girişimlik fikrim var bana ait falan filan gibi. Ya zaten sana ait. Tescilli. Onda sorunumuz yok. Mesele biz bu girişimlerin hayata geçmesini nasıl sağlayacağız? Buluşacağımız yer orası. Girişim fikirlerimizi alıp almamak meselesi değil. Dolayısıyla sıkıntılar zaten burada başlıyor. Ee, orada o finansal çözümlerle ya da Yönetsel çözümlerle ilgili boyutları kendilerinin tedarik çok büyük yarar var. Peki. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Uzman sohbetlerini kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.